Hepinize merhaba dostlar. Bugün bir vlogla beraber sizinleyim Farklı bir içerik çünkü memleketteyim. Ee, başlayalım. Ev burada. şurada araba var. Şuralar araba. Buranın derinliklerine doğru ilerleyelim. Bir sürü diken var. Bu sene uzatmışlar. böyle değildi. Ankara'nın Bayağı içerisindeyiz şu anda. Yani burada tarım aletleri var. Bir yer. Şurada bir tane nehir var. Daha doğrusu vardı. Şu an buranın ne oldu bilmiyorum. Baya değişik Şuraya da gideriz belki Eğer şuraya gitmemizi istiyorsanız Bu videoya tam tamına 100 like atın 100 like gelirse şuraya gireceğiz Gördüğünüz gibi karanlık burası Hatta gece gireceğiz Kuzenle beraber gece gireceğiz Ama bu videoya 100 lan 100 like istiyorum arkadaşlar 100 like atın Videoyu devamı gelsin Buralarda da böyle bahçe Örneğin bir villa var Girmeye çalışmıştık da girememiştik Şurası orman buranın üstüne gitmiştik Bir bir gez düzenlemiştik ee, Buralarda da böyle işte burada bir tane villa var bakalım. Evet. Ben size sadece şey ee, Buraları gösteriyorum daha bu uç kısımları yani dediğim gibi şurada neresinde orman var ee, eğer bir sonraki videoda senin beğen gelirse ezan okunuyor bazen orada gideriz çıkarız orayı da size gösteririm. şurayı hissiyorsanız ama yüzler kazanma güldü böyle bu şekilde gökyüzü Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik İzlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone ol, bildirimleri açmayı unutmayın yüzüm paylaşmıyorum tabii ki o çok ileride olacak kendinize iyi bakın iyi günler iyi oyunlar bay bay.